o kutunun üstüne zehirli tavuk bırakmanız gerekiyordu yazdı. Öyle bir şey yok denedik. O göden lan uydurdu bence. Aynen denedik. Bu ne yeni? Neyse kapılar hareket ediyor. Eray kapı açılıyor. Ananı sikeyim. Orospu çocuğu, mal mısın sen ya? <gülüyor> kapı açıldı kendi kendine, ne yapayım? Ananı sikiyim. Eray. <gülüyor> Ananı sikiyim. <gülüyor> <Ananı sikim>. Bir <gülüyor> Ne oluyor oğlum? Basarsanız orayı. Ne oldu? Niye Rüz oluyor Oğlum, rüzgar, oldu diyorlar. Ben. Rüzgar falan yok. Ben terliyorum şu an. 25. kattaayım. Rüzgar katlıyım. var mı? Yok kanka benimkide açık. Rüzgar falan esmiyor. Perdeyi koy bakayım kanka, Bak bakayım bir rüzgara. <gülüyor> var mı? Bana niye ezmiyor? Amanı sıyıyım. Var Hocam var beni... Oğlum hayır hayır. Kesin bir şey oldu Eray. Sen nasıl kalacaksın bugün tek amanaklığı? Ben altını sıchtım. galiba. Yedek karnın kapa açılıyor. Bak. Baş. Işte. hassiktir benim yüzüme ne oluyor? senlik bir şey oğlum amına koyayım. Sana ne oluyor ya? Tamam lan az beyeceğim. Kemal bir şey diyeceğim. Ne olacak bu? Kendini arkite diyor amına koyayım. Bak perde hareket edilemiyor diğeri. Kapat açılamaz. Ben niye argeye yaldızlı şey koy? Aa! Gördünüz falan. Aa! Oğlum çöke aldı. Bu bayağı oluyor bana. kemal Bak türk bayrağı alıyorsun. Çeki hareket mi etti? Oğlum bak dikkat edin. <gülüyor> Abi be ne olur cinli mi? <gülüyor> <gülüyor> Aynen hani, nasıl bağırdı ağırlığına koyayım. Ay Eray ne şey oynuyor, ne oynuyor falan diye. Kanka aldım asıştım. Ben ekrana bakıyorum. Şurada Eray var yanda. Mordu kimlerin? Kız kız cinler, kız kız. Yallah cinler, yallah. Yallah cinler, <gülüyor> yallah. bu komik değil Klip var mı kapısının açıldı. Bizim, <bir> kankara. Kankara. <gülüyor> Bizim bir bir Ne kanka? kanka bir <gülüyor> bir var. Var.